Peki Ekrem Bey hangi durumlarda yaşam koçlarına gidilir? Yaşam koçlarına farkındalık ve iç göğüsünü yükseltmek, hayatta daha fazla mutlu olmak, amaçlarına, hedeflerine daha hızlı ulaşmak isteyenler başvurabilirler. Yaşam koçları bir insanın arabasındaki silecek gibidir. Yani silecek biliyorsunuz önümüze aydınlatıyor. Trafik e, levhaları e, görevi bir nevi günümüz tabiriyle navigasyon görevi görür. İnsan nasıl ki günümüzde biz buraya gelirken bile navigasyondan faydalandık. Navigasyon hizmeti almak isteyenler yaşamlarında, eğitimlerinde, kariyerlerinde, ilişkilerinde, ailevi e, sorunlarında bize başvurabiliyorlar. Hayatımızın en önemli Parçası diyorsunuz, evet, bir de, de. Parçası. Doğru söylüyorsunuz.